Selam arkadaşlar ben Şengül efendim Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili başakçıklarım nasılsınız iyi misiniz efendim inşallah iyisinizdir sizleri çay fallı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım buraya da bekliyorum bilmeyen arkadaşlarım için söylüyorum sevgili arkadaşlar benim olduğum her yere bekliyorum güzel bereketli başaklarımı sizler için sevgili başak arkadaşlarım Eylül ayında Başak arkadaşlarımın hayatında neler oluşacak efendim ilişkilerinde olsun maddiyatta olsun enerjileri ne yönde olacak sağlık durumları şöyle önce kahveme ardından şöyle birkaç tarot açacağım melek kartıydı derken şöyle bir çıkış yapacağım sizler için canlarım benim sevgili bereketli Başaklarım için şöyle bir mandırmayı yapıp sıvıyı alıverdik evet sevgili arkadaşlarım şöyle bir bakalım benim başakçıklarım nasıllarmış iyiler miymiş sevgili arkadaşlarım şöyle bir bakalım hmm, çok güzel harika direkt olarak gözüme çarptı canlar sizde de at çıkmış çok güzel efendim murada gidecek olan arkadaşlarım var da yalnız yanlış anlamayın sizin. sizin at birazcık hafiften uyuz çıkmış yani nasıl diyeyim öyle tam şaha kalkmamış canlar. Tam şaha kalkmamış. Hani böyle birazcık hafiften bir ağırlık var atınızın üstünde. Yani bu ne demektir? Hani dört nala gidemiyor da böyle boynu bükük olduğu yerde duruyor. Biraz beklemeniz gerektiğini, hafif bir sabır gerektiğini söylüyor canlarım benim ya. Ama zirvede hiç merak etmeyin. Arkasında da güzel balıklar var. Çok güzel. Özellikle de bakın balıkların altında da kalpler çıkmış. Sevgili Başak arkadaşlarım balık maddiyattır kalp aşk hayatımızı söyler öyle mi? tamam aşk hayatında da muradına er, erme durumlarınız görülüyor maddi alanda da muradınıza erme durumları görünüyor hangisini dilediyseniz hangisini istediyseniz kalbiniz hangisini istediyse sevgili arkadaşlarım atın üstü tertemiz çıkıyor sadece bir canlılık yok atta at olduğu gibi duruyor çok güzel harika bir 2, 3, 4, 5 buçuk. Sizde de 5 buçuk yol çıkmış. Hayatınızın yolu canlar. Şöyle çıbığımı alayım. 2 buçuğu diyelim. 2 da buçuğu saymayalım. Çünkü buçuğun ucu kapalı çıkmış. Bakın buçuğun ucu kapalı. Sıkıntısı bitmemiş arkadaşlarım var. Şöyle çeviriyoruz. Önce ben göreyim. 1, 2. Görüyorsunuz değil mi? Tertemiz yolları. Görün. Şöyle bakıyoruz. 1 buçuk yine aynı sıkıntılı ve buranın ucu tamamen karanlık yani her zaman söylüyorum sevgili başak burcu arkadaşlarım binlerce milyonlarca Başa bakıyorum herkesten bir parça var bakın %100 hepsi aynı insanda etki göstermez herkesten, benden şurası sizden burası herkesten bir parça var burada o yüzden herkesin hayatı bir değil bakın ferah içinde tertemiz yoluna gidecek olan başak burcu arkadaşlarım var Hala sıkıntıyı atlatamamış Yolunda sıkıntısı olan Ama maddi ama manevi Sıkıntısı olan arkadaşlarım var Bunlar bizim hayat yollarımız canlar Diğerini görün bakın Arkadaşım mücadele ediyor Sevgili Başak kardeşim Bay veya bayan Bir şekilde ama düşmanlarımız Ama çevremiz ama içinde bulunduğumuz Koşullarımız bir şekilde Üstümüze kara bulutu getiriyor Ama yeterli mi? Tabi ki de değil bakın üst kısım bir şekilde üstümüz açık. Oysaki şuradaki işaret bize şunu gösteriyor. Böyle gelme. Bak karanlık var üstte. Böyle gelme. Kafayı şuraya doğru çevirirsen oysaki aydınlığa doğru gidiyorsun. Demek ki ne yapıyoruz burada? Sıkıntı içinde olan maddi manevi sıkıntı içinde olan başka kardeşim yön çeviriyoruz. Ya direksiyonu başka yere kır kardeşim ya. Niye böyle gidiyorsun? Böyle gitme. Bak tabak var, karanlık var burada. Şöyle yan tarafa doğru kıvrılı vereceksin. Bu da aynı. Şöyle ben göreyim önce. Bakın başınızı karanlığa sokmuşsunuz. <gülüyor> başınızı karanlığa koymuşsunuz sevgili arkadaşlarım. Karanlığa doğru başını gönderme. Yolunu karanlığa çizme. Şu tarafa doğru kıvrılı vereceksin. Bak ara açık burada, ara açık. Bazen işaretler bize yol gösterir. Vur git aydınlığa doğru ya karanlığa niye sürglüyorsun kendini? Hepinize söylüyorum sevgili arkadaşlarım. Bu nedir? Ya safız ya kanaz Ben öyle derim kanak derim. Çünkü kolayca kanıyorsunuz değil mi canlar? Sevgili başakçıklarım benim ya da yolumuza çıkan herkese güveni veriyoruz. Maskelilere inanıyoruz. Ne yapıyoruz? Karanlığa batıyoruz. Bir türlü bizim hayat yolumuz. Aydınlığa gitmiyor, karanlığa doğru gidiyor. Bazı arkadaşlarım için söylüyorum. Bakın yan taraftakini görün. Uyanıklar, akıllı davrananların hayat yolunu görün. Tertemiz, yanlış anlamayın salak demiyorum. Lütfen affınıza sığınıyorum. Benim bereketli başaklarım bir türlü sıkıntısını iş hayatında, aşk hayatında atlatamamış arkadaşlarım. Canlarım benim evli ya da sevgilisiniz bekarsanız hiç fark etmiyor. Bakın yolunuz nereye gidiyor bazılarınız için söylüyorum bakın. Şöyle yana al yana yan tarafa kıvrıl çek git aydınlığa doğru. Çıkış burada bitti. Ah benim güzel başakçıklarım sevgili arkadaşlarım efendim küçük de olsa bir kelebek. Melek kılığında çıkmış kelebek gecikmiş mutluluk demektir. Evli çiftler özellikle de söylemek durumundayım. Karı koca çıkmış yanında çocukları çıkmış evli çiftler gecikmiş mutluluklar size gelebilir ki gelecek de gelebilir değil gelecek Eylül ayı içerisinde nedir gecikmiş mutluluk şengül derseniz ya ben bunu sadece size aşk diyemem ki aşk hayatıyla alakalı olabilir geçmişten miras alacağınız vardı örneğin bir türlü hakkınızı alamadınız bu size gelebilir buna da ne diyorlar gecikmiş mutluluk alacağınız vardı atıyorum 5 yıldır alamıyorsunuz kandırılıyorsunuz bir anda bu size gelebilir İşte gecikmiş mutluluk bu gecikmiş mutluluk budur melek kılığında kelebek çıkmış ay çok güzel evli evli çiftlere çıkmış çoluk çocuk var çevrelerinde ailelere çıkmış canlar hiç merak etmeyin canlarım benim biraz sıkıntısını atlatmış veya atlatmak üzere olan sevgili maşak arkadaşlarım var çok güzel yine küçük bir atınız daha çıkmış küçük atınızda resmen canlanmış bakın yalnız çevresi biraz sıkıntılı olduğu için bir miktar sizin sabır gerekiyor sizde sabır var canlar barışlarınız var Karı koca veya sevgililer aman Allah'ım kafa kafaya banklarda oturuyorlar çok güzel sizlerde daha çok taşınma yolculuk çıkmış yolculuğun yanı sırada tatillerden dönüşler çıkmış canlar bakın şu yolda bunlar çıkmış özellikle çok güzel tatiller bitmiş artık tamam işimizin başına döneceğiz harika tamam güzel gelelim genel enerjinize genel enerjiniz fena değil enerjiniz güzel çıkmış sizin canlar sevgili başak arkadaşlarım güzel insanlar enerjiniz güzel çıkmış çok güzel çıkmış yalnız sağlık olarak burada bir e, uyarı var canlarım benim kötü alışkanlıkları lütfen bırakıyoruz tamam bırakabiliyorsanız bırakın mümkün olduğunca adında A harfi olan H harfi olan N harfi olan F harfi olan arkadaşlarım biraz sabırlı olun Sizler de feraha doğru gideceksiniz. Bayağı bir sıkıntıların çoğu geride kalmış da. Yalnız adında F harfi olan arkadaşım yanlış yoldasın. Bak yanlış yoldasın. Sen de karanlığa doğru sapmış. Karanlığa doğru sapmış gidiyorsun. Burada bak bak karanlığa gidiyorsun. Cık cık cık cık. Hemen yanında aydınlık var. Aydınlık var adında F harfi olanlar. Yapmayın bunu. Şöyle hemen direksiyonu yan tarafa kırıyorsunuz tamam mı? yanlış yol yanlış tercihler var sevgili arkadaşlarım çok güzel balıklarınız çıkmış güzel tertemiz haberler gelecek eylül ayı içerisinde lütfen yanlış yolda olan arkadaşlarımız bir an önce kendimize geliyoruz temiz yolu buluyoruz karanlıktan çıkış yapıyoruz ve bunu yaptığınız takdirde sevgili genel olarak söylüyorum sevgili başakçıklarım bakın balığınızı görün ya Cık. lütfen şu kafayı şuradan çekin şuraya uzatır mısınız ve bu yolda gidenler bakın bu karanlığa kendini vermiş olan arkadaşlarımızın adında F harfi çok var. Yapmayın bunu bakın kafayı çalıştır şu yolu şuraya kır bakın balığı görün. Kısmete gideceksin ya kısmete gideceksin görmüyorsun. Ne diyeyim bilmiyorum ki kısmetle de kalsa ne hala atı görün murada doğru gideceksiniz. Bir şeyler sizin gözünüzü kör etmiş yanlış anlamayın affınıza sığınıyorum. Ya yanlış bilgiler verilmiş ya yanlış yol gösterilmiş sizlere sevgili Maşak kardeşlerim bay bayan evlisiniz bekarsınız ev hanımı çalışan bey öğrenci efendim hiç fark etmiyor. Size yanlış yol gösterilmiş ya yanlış rota verilmiş size sizin gemi yanlış yere gidiyor tamam genel olarak söylüyorum bakın açık ve net söylüyorum ama gecikmiş mutluluklar gelecek bu bir ikincisi sevgili E harfleri sizin de az kalmış sıkıntınız geçmesine az kalmış birazcık birazcık daha sabır sevgili adında e harfi olanlar siz de feraha doğru gideceksiniz birçok sıkıntıyı geride bırakmışsınız biraz zaman biraz zaman hatta bu adında e harfi olan arkadaşlarımıza dost bildikleri canı zannettikleri sevdikleri aman da aman nasıl da sırt dönmüşler siz merak etmeyin onlar size ne kadar sırt dönerse dönsün Sizler adında yine B harfi olan C harfi olan arkadaşlarım aynı şeyi yaşamış onlar da yaşamış size sırt dönmüşler sıkıntılı anlarınızda elinden tutulmamış resmen arkayı dönmüşler ama hiçbir şey olduğu gibi kalmamış bakın çoğu gitmiş azı kalmış lütfen biraz daha sabır çıkacaksınız yukarıya sevgili arkadaşlarım hiç merak etmeyin. Yalnız burada tabii ki üzücü, sağlıkla alakalı bir şey var canlar. Bunu söylemek durumundayım. Ne olur kızmayın. Burada ne çıktıysa ben bunu söylemek durumundayım. Sizin Eylül ayı içerisinde sevgili başakçıklarım çok güzel çıkmış. Enerjiniz süper. Hakikaten süper. Enerji süper. Yalnız sağlık olarak kötü alışkanlıkları. Yanlış anlamayın. Alkol, sigara gibi bazı şeyleri bırakın uyarısı var burada bu bir. İkincisi... Ee, yani bazı vefat durumları çıkmış canlarım bunu söylemek durumundayım yanlış anlamıyor yoğun bakımda yatan bir hastanız olabilir babaanne dede gibi yani onların vefat durumları çıkmış affınıza sığınıyorum bunları söylemek durumundayım veya evde hasta yatıyor ağır olanlar ağır ağır tamam ağır hasta olanlar onların eylül ayı içinde vefatı çıkmış resmen çıkmış onu iç karartma diyeceksiniz biliyorum ama ne yapayım şimdi söylemesem o da falın anlamı yok genel bu ne görüyorsam ben bunu söylemek durumundayım gelelim küslerin barışlarına küslerin barışları biraz puhaf çıkmış sizde canlar hem karşı taraf sizi kaybetmekten korkuyor hem bir yerde de Bitirelim gitsin ya ne olacaksa olsun gibi bir ikilem arasında kalacaklar. Eylül ayı içerisinde küs olduğunuz eksleriniz, eski eşiniz fark etmiyor. Boşanmalara gelince boşanmalarda şöyle bir şey var. Sevgili Başakçığım, baysın veya bayansın karşı partneriniz aslında sizinle boşanma mahkemesi devam eden arkadaşlarım sizinle barışmak istiyor. Bakın sizinle barışmak istiyor tekrar sizinle arayı düzeltmek istiyor ama gelin görün ki siz ilk etapta bir süre Eylül ayı içerisinde sıcak bakacaksınız bu duruma bir süre sonra vazgeçeceksiniz yani barışmak istemeyeceksiniz karşı partnerinizle boşanmaya doğru olay gidecek sevgili arkadaşlarım gelelim evli çiftlerimize evli çiftler iyi çıktı fena değil bir tanesi yine aynı şekilde hangi burcumuza çıktı şu an hatırlamıyorum biraz ağlar üzgün bir vaziyette çıkmış ağlama üzülme sevgili başakçığım hiç üzülme genel enerjini iyi iş hayatınızda o çalışmalar sizde o biçim baya çalışacaksınız hırslı bir şekilde çalışacaksınız eylül ayı içerisinde hırsla bakın biraz sıkıntılarınız hala var görüyorsunuz değil mi canlar şunları atıyoruz bunlar ne biliyor musunuz Sevgili başyapçıklarım. Bakın oynamıyor yerinde. Nerede sizin murat ağaçlarınız? Ben murat ağaçlarım. Çama ağaçlarına çok az az çıkıyor bakın. Atın karamsarlığı, karamsarlığı atın. Ya Allah, bismillah değil. Hiçbir şey olduğu gibi kalmaz insan hayatında. Sevgili arkadaşlarım böyle bir şey yok. Atın karamsarlığı atın. Sadece bakın şurada şekiller var. Yan taraftaki sıkıntılar atılmamış atacaksınız onları da atacaksınız böyle bir şey yok tamam çok güzel kanatlarını açmış büyük kuşunuz geliyor burada sizin düğünleriniz çıkmış barışlarınız çıkmış yalnız içimizi karartmayalım bakın bunları atalım üstünde hemen kılıç balığınızı görün evet burada da aynı şekliyle dışarıdan size nazar geliyor küçük bir pürtüğünüz çıkmış burada sevgili arkadaşlarım canlarım benim hiç merak etmeyin Sizlerde burada da zaten iki tane atınız çıkmış siz murada doğru gideceksiniz fakat şunu söyleyeyim karamsarlığı atın kararsızlığı atın sevgili başaklar sizler kararsızsınızdır yanlış anlamayın affınıza sığınıyorum bugün sıcak bakarsınız akşama olay vazgeçer soğuk bakarsınız bugün sıcak düşündüğünüzü yarın soğuk düşünebilirsiniz Biraz başak değişken olduğu için hani kararsızlık var kararsızlığınızı atın sevgili arkadaşlarım örneğin şu yolda gideceksiniz bakıyorsun ki yol tertemiz ya bunu niye kararsız yapıyorsun Bir yürü git bak burası açık şuralar dolu burası açık vur git vur git engel yok kararsız kalma kararsızlığı atın kararsızlığın yanı sıra da karamsarlığı atın üstünüzden tamam onun dışında bakın balıklarınız da çıkmış güzel güzel haberler alacaksınız taşınmalar çıkmış sevgili arkadaşlarım taşınmalarınız çıkmış burada çok güzel adındaki harfi olan arkadaşlarım sevgili arkadaşlarım niye böyle karanlık içinde kaldınız siz adında s harfi olan arkadaşlarım karanlığın sıkıntının içinde kalmışsınız sizin burada taşınmalarınız çıkmış bazı başak burcu arkadaşlarım sıkıntılarından dolayı eline fırsatlar geçecek ama şehir dışına çıkacaksınız sevgili başak arkadaşım ama yurt dışına gidecek olanlar var. Gittin mi? Gittin. Başka bir şehre gittin veya yurt dışına mı gittin? Aman Allah'ım böyle bir şey yok. Siz gider gitmez bay veya bayansınız. Arkanızda bıraktığınız eski eş veya eski sevgili veya küs olduğun kocan veya eşiniz. Fark etmiyor. Hemen size barış eli uzatacak. Sizi tekrar geriye kazanmak için. Onu da söyleyeyim yani. Başka bir şehre başka bir yere gidecek olan başaklar sizler için söylüyorum çok güzel çıkmış sadece ikilemi bir kenara bırakıyorsunuz bir an önce karar verin sevgili arkadaşlarım değişkenlikle bir yere var olmaz çok güzel yere doğru gideceksiniz karamsarlığı atın çok güzel harika güzel şeyler adında iyi olan sevgili başak arkadaşlarım sizler daha bir pozitifsiniz harika bozmayın da dilerim bunu çok güzel adında i harfi olanlar böyle bir daha bir pozitif bakıyorsunuz hayatın size sunduklarına karşı hayatın olumsuzluklarına vesairesine derken bakın yoğun duygular içinde olacaksınız bu bir zaman zaman açacak zaman zaman kapatacaksınız sevgili başakçıklarım sizleri seviyorum lütfen yoğun duygular duyacaksınız ama seveceksin ama nefret duyacaksın sadece şunu söylüyorum geçmiş hatalarınızı göz önünde bulundurun lütfen hata üstüne hata yapmayın uyarısı veriyor sevgili adalet kartımız sevgili başakçıklarım için ardından diyor bakın kadersel olarak imparatorice kaderinizdeki kaderinizdeki aşkı veya kaderinizdeki maddiyatı mutluluğu size verecektir diyor bunun üstüne de daha kurcalamayacağım Farklı bir kart gelmesin sevgili arkadaşlarım iş hayatınız yoğun duygular aşk hayatınız sevgili başakçıklarım etki altındayız güzellikler geliyor bakın sağlık durumumuz önümüzü göremiyoruz ama daha sonra düzelmeler gelecek bakın destemi de bırakıyorum ki görün güneşinizi sevgili arkadaşlar Efendim iş hayatınız bakın iş hayatınızda şu vaziyeti kurtarmak adına darlık bunalım fakirlik kayıp demektir bu kartımız sevgili arkadaşlar. Yani bu genel açılım genel açılım olduğu için kredi çekmiş olabilirsiniz borç içinde olabilirsiniz veya patronunuzla sıkıntınız var vesaire ortaklarınızla hiç merak etmeyin yoğun duygularla çalışacaksınız. Burada gördüm zaten dört koldan yoğun duygularla başak burcu bay veya bayan çalışacaksınız sevgili arkadaşlarım çalışacaksınız çalışarak bir şeyleri düzeltip rayına oturtacaksınız hiç merak etmeyin sizlere de yardım elleri uzanacak ama evrenden ama aile büyüklerinizden ama patronlarınızdan ama arkadaşlarınız ama ortak çalıştığınız kişilerle daha iyi anlaşmalara doğru gideceksiniz hiç merak etmeyin gelelim aşk hayatımıza sevgili arkadaşlarım bakın Başak Burcu'nun kartıdır. Ya Başak Burcu derken hani Başak, Boğa, Oğlak Burcu'nun kartıdır. Sevgili arkadaşlarım sizler tılsımsınız. Bakın güzelliklere düşkünlük duyacaksınız Eylül ayı içerisinde. Birilerinin etkisi altında kalacaksınız. Aşık olacaksınız. Ruh işte bu benim ruh eşim. İşte bu benim manyetik çekim aldığım kişi. Diyeceksiniz bakın ya da karşınızdaki kişiler bunu sizler için söyleyecek sevgili arkadaşlarım. Güzel. Aşk hayatınız da güzel çıktı. Hiç merak etmeyin. Biraz sizin eksilerde bir gelgit durumları var. İkilemlediler. Barışalım mı? Yoksa barışeli uzatmayalım mı gibi bir gelgit durumları var ama siz kafayı yormayın. Hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Her an her şey olabilir. Gelelim sevgili Başak burcu arkadaşlarımın sağlık durumlarına. Efendim mide bulantıları göz rahatsızlıkları bunlara karşı dikkatli olalım az önce burada söylediklerimi de saymayalım o vefat işleri falan onlar doğum olduğu kadar ölümde bizlerin farzı değil mi canlar bizim farzımız o bitti ya ben doğdum bir gün öleceğim bitti bu kadar onları saymıyoruz bizim gibi böyle el ayağı tutanlar içindir lütfen gözlerimizden rahatsızızız el ayak rahatsızlığımız var mide bulantılarımız var sevgili arkadaşlarım Doktorumuza gidelim kontrollerden geçelim tansiyon sıkıntımız olabilir kontrollerden geçelim bakın doktorumuz bize ne önerdiyse sağlığımız bize ne öneriyorsa onu olduğu gibi kabul edeceğiz ardından da ne yapıyoruz güneş gibi parlayacağız sağlık yönünden zaten enerjiniz de eylül ayı içerisinde çok hoş ve çok güzel çıktı sizler için sevgili başakçıklarım benim evet ne diyormuş efendim melek sizler için önderlik et diyor önderlik eylül ayı içerisinde meleğim sizlere önderliği öneriyor işte bu önden git ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun ışığın yolunda etrafındakilere yol göster diyor işte bu zaten başak burcu arkadaşım bir yerlere gidecek bir yerlere doğru uzanacak evet sevgili başak burcu arkadaşlarım efendim eylül ayı açılımımızın sonuna geldik sevgili başak burcu arkadaşlarım Çayfalığı Aşk Hayatınız kanalıma aboneliklerinizi bekliyorum. Buraya aboneliklerinizi bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Benim oldum her yere sizleri bekliyorum. Sizleri seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın canlarım benim.